Sınav koçu malum birçok öğrenci ve daha sonra eğitim almak isteyen kişi sınav kaygılarını yenmek, sınav performansını arttırmak, sınav heyecanıyla baş etmek için koçluk alanında kendini geliştirmiş, sınav alanında stratejiler elde etmek için müracaat ettiği uzman koça sınav koçu denir.